Her görüntü cihazının algılanabilir ya da görülebilir renk uzayının belirli bir kısmını gösterebildiğini ve buna da gamut dendiğini öğrenmiştik. Renklerin dijital olarak temsil edildiği bir bilgisayarın içinde ise bunlar sadece sayılardır ve algılanabilir renk uzayının tamamını temsil ederler. Bir film sinema salonuna gönderildiğinde orada kullanılan projektörün renk aralığını yakalayabilmemiz gerekiyor ve bunu da renk derecelendirmesi adı verilen bir yöntemle yapıyoruz. Aslında Renk derecelendirmesi, projektörün sahip olduğu renk aralığını doldurmak ve cihazın desteklemediği renkleri engellemek anlamına geliyor. Sizleri renkçimiz Mark D. Nicola ile tanıştırmak istiyorum. Merhaba Dom. Bana filmlerde kullandığın değişik derecelendirmelerden bahseder misin? Film renk derecelendirmesi, sinemadaki dijital projektörler için kullandığımız dijital sinema derecelendirmesi ve yüksek ya da düşük çözünürlükteki ev renk derecelendirmesi olmak üzere 3 çeşit derecelendirme yapıyoruz. Film ve dijital derecelendirme arasındaki farkı anlatabilir misin? Renk gamutundan bahsetmiştim. Film gamutu dijital sinema gamutundan tamamen farklı. Mesela film gamutunda parlak doygun renkler yok. Arabalar 2 filmindeki McQueen'in parlak doygun kırmızı rengi için film derecelendirmesinde sorun yaşadık. Renklerin parlak ve doygun mu olması gerekiyordu yoksa iyi bir kontrast mı elde etmeyi amaçlamalıydık? Geçmişte çalıştığın filmlerde yaşadığın başka sıkıntı ya da problemler oldu mu peki? Aslında içinde kırmızı olan tüm filmler sorun çıkarttı diyebilirim. Ters yüz de ilginç bir vakaydı. Çok farklı ve doygun renkler içeriyordu. Mesela Bing Bong parlak pembeydi ve filmde hafifçe kahveleşiyordu. Bunun için de yani filmde pembe kalabilmesi için özel bir film derecelendirmesi yaptık. Sıradaki alıştırmada filmlerimizden bazı sahnelerin değişik gamutlarda nasıl göründüklerini göreceksiniz. Kavramları anladığınızdan emin olmak için de birkaç soru soracağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.